Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu basın toplantımız deprem dolayısıyla uzun bir ara verdikten sonra gerçekleştirdiğimiz bir toplantı. Ve asıl olarak da tabi 11 ilimizi etkileyen ve aslında manevi olarak bütün Türkiye'yi 85 milyona etkileyen bu deprem konusuyla ilgili bir basın toplantısı olacaktır. Her şeyden önce bütün rahmetli olan vatandaşlarımıza... ...Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah makamlarına âli eylesin. Bütün yakınlarına, akrabalarına ve aslında 85 milyon milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı kurtulanlara Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah o bölgedeki depremzedelerimizin ve bütün ülkemizi, milletimizi bir an evvel selamete çıkarsın. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun ve inşallah... Bununla geçmiş olsun, bir daha böyle felaketler Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize yaşatmasın. Bütün milletimizin başı sağ olsun ve bütün milletimize de bir kez daha geçmiş olsun direklerimi iletiyorum. Tabii depremin ilk anından itibaren yeniden Refah Partisi olarak genel merkezimizde kriz masalarımızı, kriz masamızı oluşturduk. Ve bu genel merkez kriz masamıza bağlı olarak illerimizde de ilk kriz masalarımızı Oluşturduk Yönetimleriyle ve başkanlarıyla birlikte ve bu kriz masalarımız üzerinden de çok hızlı bir şekilde yardım çalışmalarına başladık. Kayseri'de, Mersin'de, Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da öncelikle lojistik depolarımızı hazırladık. Çünkü yardımların ihtiyaca göre ve zamanlaması da ayarlanarak ulaştırılması son derece büyük önem arz ettiğinden dolayı ...bu organizasyonu gerçekleştirmek üzere... ...yardımların ziyan olmaması, israf olmaması... ...ve gerekli yerlere gereken zamanda ulaştırılması bakımından... ...bu depolarımız üzerinden çalışmamızı yürüttük. Bugüne kadar 380 tır yardım malzemesini... ...yeniden Refah Partisi Teşkilatları olarak bölgeye gönderdik. 200'ün üzerinde iş makinası, 62 adet jeneratör... ...ve son verilen rakama göre 568 adet çadırı gene teşkilatlarımız bölgeye ulaştırdılar. Bu tırların içerisinde 7.696 koli hijyen malzemesi, 3.348 adet ısıtıcı, 10.612 adet yağmurluk, 85.916 parça kışlık kıyafet, 39.000 battaniye, 220.000 ekmek ve 58.922 koli su teşkilatlarımız tarafından bölgeye depremzedelerimize ulaştırıldı. Bunlara ilaveten şu anda İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş'ta bir çadır kent kuruyor. Şu anda çalışmalarına başladılar ve yine bunlara ilaveten bölgede 7 tane aşevi. 2 tanesi Kahramanmaraş'ta, 1 tanesi Hatay'da olmak üzere diğer illerimizle birlikte toplamda 7 tane aşevi. Yeniden Refah Partimiz tarafından oluşturuldu. Ve bunların her birinde günlük 2000-2500 depremzedemize 3 öğün yemek sağlandı. Halen de bu hizmet devam ediyor. Hesaplamalarımıza göre, bize gelen bilgilere göre 12.000'e yakın teşkilat mensubumuz. Büyük ölçüde de gençlik kollarımız Allah razı olsun bu konuda ilk saatlerden itibaren seferber oldular. 12.000'e yakın teşkilat mensubumuzda hem arama kurtarma çalışmalarında yardımcı oldular hem de sonrasındaki yardım faaliyetlerinde hizmet ettiler Allah kendilerinden razı olsun tabii bir de koordinasyonu sağlayabilmek açısından yeniden refah bahisi olarak kardeş şehir uygulamasını başlattık oradaki depremden büyük ölçüde etkilenen 10 ilimizi kalan 71 ilimizle kardeş şehir haline getirdik örneğin Malatya'ya Beş tane, altı tane, yedi tane batıdaki şehirlerimizden zimmetledik. Şanlıurfa'ya yine yedi sekiz tane ilimizi, Hatay'a yedi sekiz tane ilimizi ve böylece bütün depremden etkilenmeyen bölgelerdeki il teşkilatlarımız hangi deprem iline yardımcı olacaklarını, destek olacaklarını bilerek hareket ettiler. Bütün teşkilatlar tek bir ile yoğunlaşmasın, diğer iller ...boşta kalmasın diye... ...böyle bir organizasyon gerçekleştirildi... ...ve bunun da çok büyük faydası görüldü. Tabii bu büyük seferberliği gerçekleştiren... ...teşkilatlarımıza... ...buradan bir kez daha... ...en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve tabi yeniden Refah Partisi... ...teşkilatlarıyla birlikte... ...aziz milletimize... ...gerçekten de yeniden yetmişe... ...her görüşten... ...her kesimden insan... ...seferber oldu... ...ve bölgeye yardım için... Milletimizin mayasının ne kadar sağlam olduğunu, temiz olduğunu gösteren bir davranış olarak bölgeye yardım için seferber oldular. Bu nedenle bütün teşkilatlarımızla birlikte 85 milyon memleket evladına da bu seferberlikten dolayı teşekkürler ediyoruz. Ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi, bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii sahada gördüğümüz teşkilatlarımızın, o bölgedeki arkadaşlarımızın tespit ettiği ve bizim de, ...bölgeye yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz gerçek, şu anda en önemli problemin barınma ve ısınma problemi olduğunu ortaya koymaktadır. Şu anda el birliğiyle yapılması gereken bir an evvel çadırların ve aslında daha da önemlisi, daha da makbulü konteynerların o bölgede oluşturulması... ...ve sağ kalan depremden etkilenmiş bu depremzedelerimizin bu soğuk günlerde... Sıcak bir çatının altına girebilmesini sağlamak en önemli konu. Ve tabii ısınma, odun, kömür ve ısıtıcı gibi ihtiyaçlar ve yine aynı zamanda seyyar bayo ve seyyar tuvalet ihtiyaçları maalesef devam etmektedir. Bu noktada tabii ki biz de yeniden Refah Partisi olarak halen daha elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ama asıl görev tabii ki hükümete, yetkililere düşmektedir. Bununla ilgili olarak kendilerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bununla beraber üniversitelerin kapatılması konusunda biz de pek çok diğer muhalefet partisi gibi görüşümüzü aslında ifade ettik. Bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Çünkü bir defa üniversite yurtları yapıları itibariyle ailelerin konaklamasına hele hele uzun süreli kalmalarına uygun yerler değil. Pek çoğunda lavabolar, banyolar, tuvaletler ayrı odanın dışarısında ortak kullanım alanı olarak düzenlenmiş. Buralarda altı ay, bir sene gibi süreyle bu ailelerimizin kalabilmesi, rahat edebilmesi mümkün değil. Kız yurdu, erkek yurdu diye yurtlarımız ayrılmış durumda. Bu da ayrıca aileler için ayrı bir sorun teşkil edecek durumdur. Bunun yerine ailelerimize daha üstün bir şekilde kira yardımının, eşya desteğinin, maddi yardımların arttırılması, onların diğer illerdeki zarar görmeyen yerlerde, binalarda taşınmaları, konaklamalarının sağlanması ve yine bununla birlikte kamuya ait misafirhanelerin müsait olan bölgedeki ve civar illerdeki otellerin kullanılması, polis evlerinin, öğretmen evlerinin kullanılması ve tabii ki kendi topraklarında, kendi illerinde kaliteli, kendi müstakil banyosu olan, tuvaleti olan konteyner kentlerin bir an evvel hayata geçirilmesi çok daha yerinde olacaktır. Üniversitelerin açık tutulması ülkemiz için stratejik öneme sahip bir durumdur. Gelecekte mesleklerini tam olarak öğrenememiş, mesleğin pratiğinden yoksun bir şekilde mezun olmuş milyonlarca gencimizin ülkemize katkı sağlamasını beklemek mümkün olmaz. Büyük bir verimlilik eksikliği ve katma değer eksikliği oluşturacağını bu durumun ifade etmek istiyoruz. Ve iktidarı yüksek öğretim kurumları, üniversiteler ve öğrenci yurtları ile ilgili kararını yeniden gözden geçirmesini, bu karardan dönmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Pandemi sürecinde de bildiğimiz gibi ülke genelinde uzaktan eğitim gerçekleştirildi. Fakat bu nedenle de verimlilik büyük ölçüde düştü. Pandemi döneminde bu dersleri, uygulamalı dersleri göremeyen, uzaktan eğitim yapan öğrencilerimiz pek çok eksikliklere maruz kaldılar. Bunun bir kez daha tekrarlanmaması için üniversitelerin mutlaka açılması gerektiğini biz de yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Tabi organizasyon konusunda bölgede eksikler olduğunu gördük. Şöyle ki belli ürünlerde aşırı yığılmalar ve israflar söz konusu iken belli ürünlerde de eksiklikler yaşanıyor. ...bunların çok iyi bir şekilde tespit edilmesi ve dengeli bir şekilde ihtiyaca yönelik olarak bu yardımların gerçekleştirilmesi son derece büyük önem arz ediyor. Örneğin ilk günlerde o kadar çok kazak, o kadar çok battaniye mont gönderilmiş ki... ...Kahramanmaraş'ta şahit olduğumuz olaylar bunların bir kısmını yakıp ısınma için kullandıklarını ifade ettiler. E çünkü ısınma ihtiyacı var. Yeteri kadar battaniye mont kazak gelmiş fazlası tırlarca yığılmış e, ısınma ihtiyacı olduğu için bunları yakıp bunlarla ısınalım demek zorunda kalmıştı bunun olmaması için organizasyon ve ihtiyaca göre yardımların yapılması büyük önem arz ediyor tabi her zaman ifade ettik depremin olduğu ilk günden itibaren ağır hasar almış olan binalara kolluk güçlerinin tedbir alması ve vatandaşlarımızın buraya girmelerinin engellenmesi gerekir ancak maalesef işte Hatay'da 2-3 gün evvel olan depremde yine bu binalara giren, buralarda bulunan, buradan eşya çıkartmak isteyen vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Bundan sonrası için de bu tedbirlerin çok sıkı, çok ciddi bir şekilde alınması gerekiyor. Yine Yeniden Refah Partisi olarak depremin ilk anından sonra yapmış olduğumuz açıklamalarda da ifade ettiğimiz üzere siyasi partilerimizden, milletimiz fedakarlık bekliyor. Hazine yardımı alan siyasi partilerimizin bu seneki hazine yardımlarının en azından yarısını deprem bölgesi için bağışlamaları gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Hazine yardımı alan siyasi partilerimizi bu önemli adımı atmaya buradan bir kez daha davet ediyoruz. Yine deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın önceden kalan doğalgaz, elektrik, su faturalarının mutlaka affedilmesi ve bunlardan feragat edilmesi, 11 ilimizde gıda ürünleri, temizlik ürünleri ve akaryakıttan 2023 yılı sonuna kadar vergi alınmaması, bir takım devlet bankalarını olan borçlar silindi, kredi borçları ötelendi, bunlar tabi yerinde davranışlar. Ancak bu adımların da atılması, depremzedelerimizin bir nebze olsun daha rahatlamalarına vesile olacaktır. Bu noktada hükümete çağrıda bulunuyoruz. 11 ilimizde gıda ürünlerinden, temizlik ürünlerinden, akaryakıttan 2023 sonuna kadar vergi alınmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii yine yeniden Refah Partisi olarak belki de sadece bizim üzerinde durduğumuz bir konuydu. Bölgedeki küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar, bölgedeki hayvanların durumu, orada sağ kalan hayvanlar maalesef Yem sıkıntısından dolayı aç kaldılar, susuz kaldılar. Bölgedeki teşkilatlarımız, bölgedeki çiftçi kardeşlerimiz bizlere bu durumu dile getirmemiz için ilettiler. Bölgede 8 milyon küçükbaş, 3 milyon büyükbaş hayvanımız var. Ve yem fabrikalarının yıkılması veya kendi vatandaşımızın çiftliğindeki yem depolarının enkaz altında kalması dolayısıyla bu hayvanların beslenmesinde çok ciddi sorunlar yaşandı. ...hatta bizim bölgedeki arkadaşlarımızdan bazıları... ...fazla gelen ekmekleri ziyan olmasın diye bir kısmını köylere... ...bu hayvanlara yemeleri için götürdük diye de ifade ettiler. Bu noktada tabii Tarım ve Orman Bakanlığı'nın... ...mutlaka tüm yem fabrikalarının yem stoklarını çıkartması, ortaya koyması... ...ve bu yem stoklarından bir miktarının acilen bölgeye ulaştırılması... ...oradaki hayvanların beslenmesinin sağlanması çok büyük önem arz ediyor. Yine şirket ve şahıs çiftlikleriyle de irtibata geçilerek onlardan da yem yardımının organize edilmesi ve bölgedeki hayvanlara ulaştırılması son derece önemli. Yine bu noktada ifade edilmesi gereken bir husus depremden etkilenen ve mağdur durumda olan çiftçilerimizin elindeki sağ kalan canlı kalan hayvanları yok pahasına satın almak için bölgeye simsarlar gidiyorlar. Ve bunları yok pahasına alıp zaten mağdur olan depremzedelerimizin ileride daha da mağdur olmasına yol açacak bu davranışı ortaya koyuyorlar. Bunun engellenebilmesi için de devletimizin özellikle Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla satmakta hayvanını satmakta kararlı olan depremzede çiftçilerimizden bu hayvanları gerçek değerinde satın alması ve bunları depremden etkilenmeyen bölgelerdeki çiftçilerimize, çiftliklerimize satışını sağlaması son derece önemli bir konu. Tabii yaralanan hayvanların tespit edilmesi ve bu yaralanan hayvanlara da veteriner desteğinin ulaştırılması da büyük önem arz ediyor. Bununla birlikte yine yeniden refah bahşesi olarak üzerinde durduğumuz önemli bir husus deprem bölgesinin demografik yapısının korunması son derece büyük hayati öneme sahip. Buradan büyük bir göçün batı illerine, diğer illere yaşanması ve sonrasında bunların geri dönmemesi önemli bir tehlike. Çünkü bölge stratejik açıda son derece önemli bir bölge. Buranın demografik yapısının değişmesi, buranın boşaltılması, boşalması ülkemizin geleceği açısından, bekası açısından önemli bir tehlike olarak görüyoruz. Bununla ilgili 99 Gölcük depreminde illerini, ilçelerini terk eden, göç eden vatandaşlarımızla ilgili yapılan araştırmalar çok önemli bir oranda bir daha tekrar kendi deprem bölgelerine dönmediklerini ortaya koyuyor. Burada da aynı durumun yaşanması söz konusu. Bizim Ankara'daki depremzedelerimizle yaptığımız ziyaretlerimizde, buraya yerleştirilen depremzedelerimizle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin de önemli bir kısmı bir daha belki de hiç dönmeyeceğiz demektedirler. Halbuki dönmeleri ülkemiz açısından, milletimiz açısından çok daha hayırlıdır. Bu nedenle demografik yapının bozulmaması bakımından alınacak tedbirleri hükümetin alması gerekir. Birincisi bölgede yabancı uyruklulara ve tüzel kişilere herhangi bir konut veya arazi satışının mutlaka durdurulması şu andan itibaren gereklidir. Öncelikle bölgeden ayrılmak istemeyen mahpuszedelerimizin ki bunlar da önemli bir miktardır. Bunların da barınma, ısınma ihtiyaçlarının, iyaşelerinin karşılanması ve bölgede kalmalarının sağlanması son derece önemli. Geçici olarak akrabalarının yanına giden veya devlet tarafından diğer illerdeki evlere yerleştirilen depremzedelerimizin de dönüşlerinin teşvik edilmesi. Bir an önce deprem konutlarının yapılıp hızlı bir şekilde onlara da öncelik vererek dönmelerinin sağlanması, geri dönüşlerinin teşvik edilmesi önemli bir adım olacaktır. Ve yine özellikle afet bölgesi olmak üzere şu olağanüstü şartlardan dolayı herhangi bir sığınmacının ülkemize kabul edilmemesi ve sınır kapılarımızın da tedbir alınarak herhangi bir düzensiz göç hareketine şu aşamada mahal verilmemesi gerekmektedir. Bütün bunları ifade ettikten sonra tabii gelecek için yapılması gerekenlere de değinmek istiyorum. Asıl önemli olan bu depremde de gördüğümüz gibi daha önce yaşadığımız depremlerde de gördüğümüz gibi deprem olmadan önce gereken önlemlerin alınmasıdır. Öyle bir felaket olduktan sonra o moloz yığınının içerisinde o enkazların içerisinde o canları aramak bulmak çıkarmak ne kadar büyük bir zorluk ve ne kadar büyük bir felaket olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu manzara, bu tablo oluşmadan önce gerekli tedbirleri almamız lazım. Tabii ki takdiri ilahi, tabi ki kader planında bunlar yazılmış ama Cenab-ı Allah aynı zamanda bizden tedbire tevessül istiyor, tedbire tevessül fazdır buyuruyor. İlim vermiş, akıl vermiş, imkanlar vermiş ve tedbir almamızı bizlere emrediyor. Bütün tedbirlerimizi almamız, sonrasında da tabi kadere teslim olmamız gerekir. Türkiye'de TÜİK verilerine göre yapı stoğunun yüzde 55'i kaçak ve ruhsatsız, yüzde 60'dan fazlası 20 yaşından daha yaşlı, 20 yaş üzeri konutlardan oluşuyor, yüzde 40'ı da depreme dayanıksız, güçlendirilmesi dönüştürülmesi gereken yapılardan oluşuyor. Böyle bir tablo. Yani yüzde altmışının kaçak ve ruhsatsız olması, yüzde 20 yaşın üzerinde olması, yarıya yakınının depreme dayanıksız olması bizlere çok büyük görevler düşürüyor. Bunların dönüştürülmesi, bunların sağlamlaştırılması, bunu acilen, bugünden tezi yok, yerine getirmemiz en önemli sorumluluğumuzdur, en önemli vecibedir, üzerimizdeki en önemli vebaldir. Bütün illerimizde, İstanbul'da başta olmak üzere, Riskli yapıların teknik kadrolarca tespit edilmesi ve bu yapıların bir an evvel yönetmeliğe uygun bir şekilde dönüştürülmesi, güçlendirilmesi gereken güçlendirmeyle kurtarılabilecek olanların güçlendirilmesi en acil işimiz olarak önümüze çıkmış durumdadır. Tabi sağlam zemin ve sağlam bina konusu adeta bir formül gibi işte sağlam zeminde olanların dağ eteklerine yapılan, Kahramanmaraş'ta da Hatay'da da bunu gördük. Yüksek ve kayalık bölgelere yapılan binaların depremden etkilenmediğini gördük. Bu bakımdan bundan sonra yapılacak yapılaşmanın şehirleşmenin mutlaka sağlam zemin üzerinde olması, fayatlarından uzakta olması son derece önemli. Ve tabi sağlam bina yapı denetimlerinin olması gerektiği gibi yapılması sağlam binaların depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi bunu da TOKİ konutlarında gördük. TOKİ konutları bu depremde çok iyi bir sınav verdi. Emeği geçenlere de tabii ki TOKİ'ye de teşekkür ediyoruz burada. Demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olması durumunda bu felaketten çok daha az etkilenmek mümkün olabiliyor. Bu konulara dikkat edilmesi, sağlam zemin, sağlam bina ve aynı zamanda mevcut yapı stoğununda dönüştürülmesi, güçlendirilmesi, tabii ki deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması, 99 depreminden bugüne kadar milyarlarca dolar deprem vergisi toplandı. Bunların yerli yerinde kullanılması çok büyük önem arz ediyor. Büyük bir vebal. Ve yine imar affı gibi adımların bundan sonra asla atılmaması. Vatandaşın kalitesiz, kaçak, dayanıksız bina yapmaya teşvik eden imar afflarının bundan sonra asla çıkartılmaması. Özellikle riskli bölgelerde, dikey yapılaşmaya, rant uğruna müsaade edilmemesi. Rant uğruna bu dikey yapılaşmalar yapılıyor ve ondan sonra başımıza gelenleri görüyorsunuz. Halbuki bizim toprağımız çok, elhamdülillah nüfusumuza göre çok daha büyük bir nüfusu barındırabilecek toprağımız var, arazimiz var. Bir Hong Kong gibi, bir Singapur gibi, bir Japonya gibi değiliz. Dolayısıyla biz yatay yapılaşmayla devam etmemiz gerekir. Bunun altını özellikle çiziyorum ve tabii ki şehirlerimizde deprem toplanma alanları bunlar 15 senedir 20 senedir söylenen konuşulan ama bir türlü hayata geçirilmeyen bir konu bu alanlarda konteynerların hazır bir şekilde bulunması bu konteynerların içerisinde temizlik malzemesinin konservelerin yeterli miktarda suyun temel ihtiyaç maddelerinin malzemelerinin bulunması ve herkesin hangi toplanma alanında hangi konteynere gideceğinin daha önceden belirlenmesi, tespit edilmesi çok önemli bir konu. Bunu yıllardan beri konuşuyoruz ama en azından artık Van depreminde ders almadık, Elazığ depreminde almadık, İzmir'de almadık, Gölcük'te almadık. En azından artık bu depremden sonra bu dersi almalı, almamız ve bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii bu kolon kesme uygulamalarının cezalarının son derece arttırılması ve denetimlerinin çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesi mahalli idarelerin, belediyelerin denetlenmesinde parti ve şahıs menfaatlerinin ülke menfaatlerine tercih edilmemesi bu belediyeleri de denetleyenler var bunların denetlemesinin de usule uygun ve çok disiplinli, sıkı bir şekilde yapılması hiçbir suistimale göz yumulmaması gerekmektedir. Eğitim sisteminde çevre şehircilik ve doğal afet bilincinin olması gerektiği gibi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Japonya'da olduğu gibi öğrencilerimize yeni nesillerimize verilmesi öğretilmesi gerekmektedir ve tabii bütün bunların sonunda şunu da ifade etmek istiyoruz: Bütün bu tedbirleri alsanız dahi önce ahlak ve maneviyat vizyonundan nasibini almamış siyasetçiler, makam sahipleri belediye başkanları denetçiler, mühendisler, müteahhitler hatta inşaat işçileri en mükemmel yasa ve yönetmelikler ihtas edilse dahi bunları aşıp bunların etrafından dolaşıp yine de istimallerin ve olumsuzlukların sebebi olabilirler. Önce ahlak ve maneviyat şuuruyla ahiret öncelikli bir şekilde yetiştirilmemiş insanların bu istimalleri, bu olumsuzlukları Yapması muhtemeldir. Bu nedenle asıl mesele milli görüşün 50 seneden beri söylediği gibi insanımızın yeni nesillerimizin önce ahlak ve maneviyat şuuruyla yetiştirilmesidir. Biz hep diyoruz ki bu depremlerdeki zararlar insan odaklı olmak yerine rant odaklı olmaktan kaynaklanıyor diyoruz. E, i̇nsan odaklı olmak yerine rant odaklı olmanın ilacı Önce ahlak ve maneviyat şuurudur, bilincidir, ahiret öncelikli nesillerin yetiştirilmesi. Rant yerine insan odaklı adım atacak belediye başkanının, denetçinin, müteahidin, siyasetçinin, makam sahibinin bunların olabilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Yine ifade etmek istediğimiz bir husus, Türkiye'mizde doğal afetlerle mücadele bakanlığının eksikliğinin yaşanıyor olmasıdır. Türkiye yangınlarla, orman yangınlarıyla, sellerle ve fay hatlarından dolayı deprem bölgesi olması dolayısıyla doğal afetlerle mücadele bakanlığının olması gereken bir ülke olduğunu düşünüyoruz. İşte fay haritasını televizyonlarda, medyada görüyorsunuz. Bütün Türkiye'yi kıpkırmızı kaplamış. Böyle bir coğrafyada mutlaka doğal afetlerle mücadele bakanlığının olması bu mücadelenin ve öncesinde alınacak tedbirlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine vesile olacaktır. Evet, AFAD tabii ki var. Ancak bu depremde büyük aksaklıklar ve eksiklikler yaşandığını da açık bir şekilde gördük. Sayın Cumhurbaşkanı dahi bunu bizzat kendisi dile getirdi. Bu nedenle pek çok konunun uzmanı olan uzmanların da ifade ettiği gibi bir bakanlık çatısı altında bu çalışmaların yürütülmesi, gerçekleştirilmesi çok daha yerinde olacaktır. Yine bir diğer konu, deprem erken uyarı sistemi ile ilgili görüşlerini, çalışmalarını ortaya koyan bilim adamlarımıza, uzmanlarımıza kulak verilmesi. Diyorlar ki, bu deprem bölgelerinde, fayatlarının olduğu yerlerde, aynı zamanda bizim sıcak su kaynaklarımız var. Bu sıcak su kaynaklarında, depremin öncesindeki kaya kütlelerinin hareketi sırasında sürtünmeden dolayı, ısı meydana geliyor, ısı açığa çıkıyor ve bu kaya kütlelerinin sürtünmesi, bu hareketlilik dolayısıyla meydana gelen ısı o bölgedeki sıcak su kaynaklarında ısı artışına yol açıyor ve bulanıklaşmaya yol açıyor. Dolayısıyla diyorlar biz bu deprem bölgelerindeki sıcak su kaynaklarını sürekli anlık olarak takip edip burada ısı artışı veya bulanıklaşma görmemiz halinde bütün bu bilgilerde anlık olarak bir deprem erken uyarı merkezinde toplanması halinde bu deprem erken uyarı merkezi yetkilileri, devleti ve bölgedeki vatandaşları öncesinden uyarabilir ve çok büyük oranda can kaybının önlenmesi sağlanabilir diye ifade ediyorlar. Bunun da hayata geçirilebilmesi son derece önemli. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat bir saat öncesinden bile haber alınsa gerçekten de Büyük ölçüde can kaybının önüne geçebilmek mümkün olur. Tabi burada yine ifade etmek istediğimiz konulardan bu yıkıma uğrayan on ilimizin şehir planlarının yeniden yapılması da büyük önem arz ediyor. Burada hükümetin ben yaptım olduğu anlayışıyla sadece müteahhitlik anlayışıyla hareket etmesi yerinde bir davranış olmaz. Hükümetin tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışması ve ortaya hep birlikte mutabık kalınan bir planın konulması gerekmektedir. Bu konuda üniversiteler, mühendisler ve mimarlar odası, çevre mühendisleri, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisleri, sivil toplum kuruluşları, hatta sosyal bilimciler hep birlikte hareket etmeli ve ortaya gerçekten de bu döneme yakışır. Sağlam, güçlü, sağlıklı şehirlerin çıkması için bir plan ortaya konulması önemlidir. Özellikle bilim adamlarımızın işaret ettiği İstanbul depremine karşı acil önlem alınması gerçekten de büyük önem arz ediyor. Ülkemizin üretiminin, sanayisinin, ekonomisinin çok çok büyük bir bölümünün merkezi olan İstanbul ve çevresindeki bölge, Marmara bölgesi. Allah vermesin böyle bir depremden yıkıma uğraması, etkilenmesi halinde Türkiye'ye çok büyük bir darbe olur. Bu nedenle İstanbul başta olmak üzere İstanbul çevresindeki illerde de gerekli tedbirlerin alınması tabii ki diğer bütün illerimizde de öyle ama İstanbul konusuna da özellikle dikkat çekiyoruz, altını çiziyoruz. Bilim adamlarımızın da 15 günden beri, depremden beri ifade ettikleri gibi. Tabii burada en önemli konu da İstanbul'un daha fazla büyütülmemesi. İstanbul'u Anadolu'da istihdam imkanı, yatırım, sanayi olmadığı için insanlar İstanbul'a göçmüş. 16-17 milyonluk bir şehir ortaya çıkmış. Almanya'da en büyük şehir Berlin, bu da 3,5 milyon nüfusu var. Berlin dışında 2 milyon nüfusu olan bir şehir bile bulabilmek mümkün değil. Neden? Çünkü sanayiyi, üretimi, iş imkanlarını dengeli bir şekilde ülkeye yaymışlar. Ama bizde bu dengesizlikten dolayı sürekli İstanbul şişiyor, Anadolu boşalıyor. İstanbul'u büyütmeyi durdurmamız ve hatta İstanbul'daki nüfusun tekrardan Anadolu'ya dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmamız lazım. Bu kadar yoğun, bu kadar nüfus yoğunluğunun olduğu bu kadar sıkışık bir şehirde tedbirleri alabilmek de, dönüşümü sağlayabilmek de zor oluyor. Bundan sonra daha fazla büyümemesi için ve hatta tersine göç olması için Anadolu'nun geliştirilmesi, yatırımların buna göre yapılması... Son derece önemlidir. Tabii deprem öncesi alınacak olan bu tedbirlerle birlikte deprem sonrası için de alınması gereken tedbirleri de kısaca ifade ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Böylesi büyük bir yıkım karşısında arama kurtarma ekiplerimizin maalesef yetersiz kaldığını gördük. 40 bin 50 bin bina her birine 5 tane 6 tane arama kurtarma ekibi gönderseniz... 300 binlik bir arama-kurtarma ordusu gerekiyor. Yani neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarısı kadar bir arama-kurtarma ordusunu elinizde bulundurmanız gerekiyor. Bu nedenle büyük aksaklıklar yaşandı. Özellikle ilk 48 saatte. Bunu en aza indirebilmek için mutlaka polis arama-kurtarma ekiplerinin, jandarma arama-kurtarma ekiplerinin, AFA'da bağlı arama-kurtarma ekiplerinin ve yine da akredite olmuş gönüllü arama kurtarma ekiplerinin sayılarının arttırılması gerektiğini bu depremde bir kez daha gördük. Tabii ki deprem olmadan önce depremdeki yıkımın az olması, kayıpların az olması için biraz evvel söylediğimiz tedbirlerin alınması önemli. Ama her ihtimale karşı deprem olduğunda da yine arama kurtarmanın etkili bir şekilde yapılabilmesi için bu tedbirlerin de alınması lazım. Yine bu gibi afetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha etkin bir şekilde istifade edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin şimdiden yapılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan askerlerimize arama kurtarma ve acil müdahale konusunda geniş kapsamlı eğitimlerin verilmesi de gerekmektedir. Yine partimizdeki arkadaşlarımızın bölgedeki depremzedelerle ve bölgedeki ziyaretlerinde edindikleri izlenimler sonucunda ifade ettikleri her mahallede trafo merkezleri gibi bir afet depolama merkezinin olması ayrıca büyük şehirlerdeki büyük sitelerde 5 blok, 6 blok, 10 bloktan oluşan sitelerde de her bir sitede gene afet depolarının oluşturulması bu depoların anahtarının muhtara ve yine muhtarın azalarına verilmesi, onlara zimmetlenmesi bu depolarda ne olacak? Demir kesme makasları, hiltiler, jeneratörler, aydınlatma gereçleri ve diğer arama kurtarma ekipmanları bulunacak. Bunların her yıl bakımları AFAD yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek. Çünkü hemen elinin altında bu imkanların olması ilk 24 saatte, ilk saatlerde müdahale imkanını sağlayacak. İstanbul'dan, Konya'dan, Ankara'dan, İzmir'den. Hilti gönderdik, demir makası gönderdik, aydınlatma ekipmanı gönderdik. Bunlar oraya ulaşana kadar zaten 48 saat geçti. Bunların her mahallede, her sitede elinin altında olması büyük fayda sağlayacaktır. Bununla ilgili yetkililere adım atmaya davet ediyoruz. Ve ayda bir kere en azından daha sık da olabilir, bütün televizyon kanallarında ortak yayınla afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirici programların televizyonlarda yapılması, eğitim sistemine müfredata konulanın yanında televizyonlarda da bu eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu görüşlerimizi, bu önerilerimizi, bu tespitlerimizi ifade ettikten sonra sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun, milletimize geçmiş olsun ve Cenab-ı Allah depremzedelerimizi Ülkemizi, milletimizi bir an evvel selamete çıkarsın. Tekrardan genel merkez heyetimize, teşkilat mensuplarımıza, değerli basın mensuplarına ve tabii internet üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Cumalarını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.